Bir önceki videoda sinüsü bilinen iki açının toplam formülünü kanıtlamıştık. Tahmin edebileceğiniz gibi bu videoda da kosinüsü bilinen iki açının toplam formülünü kanıtlayacağız. Hemen formülü yazalım. Kosinüs x artı y eşittir. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi, burada artı varsa bu eksi olur. Evet, eksi sinüs x çarpı, sinüs y. Sinüslü versiyonu kanıtlamak için kullandığım yönteme çok benzeyen bir yöntem kullanacağım. Şimdi, sinüs için düşündüğümüz gibi, şekil üzerinde kosinüs x artı y'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. x artı y, buradaki açıdır. ADF dik üçgenine baktığımızda kosinüs komşu bölü hipotenüs olduğundan AF bölü hipotenüs olarak yazılabilir. Hipotenüs 1 olduğu için de kosinüsü, Af olarak buluruz. Kosinüs x artı y, af kenarının uzunluğu. Evet, burası buna eşit. Şunu kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, af uzunluğu kosinüs x artı y'ye eşit. Peki, bunu nasıl elde edebiliriz? Bu, buna eşit olduğuna göre, şekildeki diğer dik üçgenleri de kullanarak, af'yi, ab uzunluğu, yani tüm bu uzunluk, eksi, FB uzunluğu olarak yazabiliriz, değil mi? Yazarız. Yukarıdaki satıra bakarak AB ve FB'nin nelere eşit olacağını anladığınızı düşünüyorum. Evet, AB'nin buna, FB'nin de buna eşit olduğunu kanıtlayabilirsek, istediğimizi elde ederiz. Neden? Çünkü AF'nin AB eksi FB olduğunu biliyoruz. Kısacası bu, eksi bunun, buna eşit olduğunu kanıtlayacağız. Tamam. Şimdi size bir soru. AB nedir? ACB dik üçgenine bakalım. Bir önceki videodan ADC üçgeninin hipotenüsünün bir, AC'nin de kosinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Peki AB nedir? Biraz düşünün, bulacağınızı biliyorum. AB, ölçüsü y olan açıya komşu olan kenar, değil mi? O zaman ekranı biraz aşağı kaydıralım. Kosinüs y, komşu bölü hipotenüsten, AB bölü kosinüs x'e eşit olur. İki tarafı da kosinüs x ile çarparsak AB uzunluğunun kosinüs x çarpı kosinüs y olduğunu bulduk. Gördünüz değil mi? Kanıtlayacağız dediğimiz şeyi kanıtladık. Güzel. Evet bu uzunluk kosinüs x ile kosinüs y'nin çarpımına eşit. O halde geriye FB'nin sinüs x çarpı sinüs y olduğunu kanıtlamak kalıyor. FB tuhaf bir doğru parçası. Açılarını bildiğimiz herhangi bir üçgenin kenarı gibi de durmuyor. Ama şekle baktığımızda ECBF'nin bir dikdörtgen olduğunu görebiliriz. Hatta sinüslü toplam açı formülünü kanıtlarken de bu dikdörtgeni kullanmıştık. O zaman bir daha kullanalım. Neden mi? Bakın buradaki açı Y'ye eşit EC y'nin karşısında olduğu için sinüs kullanacağız. Sinüs y eşittir karşı kenar yani EC bölü hipotenüs yani sinüs x. Bunu da bir önceki videoda bulmuştuk. Burası x'e karşı kenarı hipotenüsün 1 olduğu bir üçgende sinüs x'e eşittir. Buraya geri dönelim. İki tarafı da sinüs x ile çarparsak, ec'yi sinüs x çarpı sinüs y olarak buluruz. Ve ec fb'ye eşit olduğu için de fb de sinüs x çarpı sinüs y'ye eşit olur. Evet, bunun da buna eşit olduğunu bulduk. Şahane. Kosinüs x artı y'nin af uzunluğu olduğunu söylemiştik. af, ab eksi fb uzunluğu olduğuna göre, ab yani kosinüs x çarpı kosinüs y eksi fb yani sinüs x çarpı sinüs y AF'ye, yani kosinüs x artı y'ye eşittir. Bu kadar.